Mayıs ayı meclis toplantısına uçuyoruz. Gündeme geçmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin karar özelliklerinde maddi hata varsa müdahale çok Yok, yok Gelmeyen arkadaşların izini izin sayılmasına oylarınızı sunuyoruz. Kavredenler, reddedenler çekimsel, oy günü rekom edilmiştir. Ya. Kesin hesap ve taşınır kesin hesap cetveli belediye cümlenince on tarih ve 338 sayılı karar incelenerek karara bağlanmış ve yazımızla ilgili sunmuştur. İki bin yılı gider gelir kesin hesabın ve taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır kesin hesap icmali mahalli iktaneler bütçe ve muhasebe yönetmeliği kırkıncı maddesine göre belediye meclisinde görüşüp karara bağlanması için yazımızın belediye meclisine havalisini ederim. Evet. İki giden kesin hesabını. Özel kalem Müdürlüğü 12 milyon 735 029 oylarınızı sunuyorum. Osman Ekişma. Kabul eden. Kabul, Kabul. Kabul. Evet. Kabul. Evet. Kazım Kuşçu. Kabul. Evet. Kavacaçar. Evet. Mehmet Gün. Kabul. Evet. Mustafa Yıldız. Evet. İçin Kabul. İkna Erdoğan. Kabul. İkmeç Kavram. Osman Tekbaş, İbrahim Tüksoy, Gökhan Yalçın, Uğur. Yusuf Akcan, Uğur. Uğur Keskin, Kabul. İsmail Aktay, Uğur. Necmi Dursun, ben. Selçuk Toker, ben. Yasin Yavuz, ben. Nurten Bakır, ben. Ali Enket Boğa, Oktay Yılmaz, Direk Salipçi, ben. Turhan Tekin, ben. Ümit Akber, ben. Eren Ceylan, ben. Harun Güvenci. Ben. Uğur Keskin, Uğur. İsmail Aktay. Neşet ne? Uğurso, Çağrı Teker, evet. Yasmin Yavuz, evet. Nurhan Bakır, evet. Ali Metfoa, evet. Oktay Yılmaz, evet. Dilek Salihçi, Turhan evet. Tekin, evet. Ümit Afal, Elin Ceylan, Harun Güvenç. Evet. Başka, yapılması, merkez kümesi Reddedenler, oy kabul edilmiştir. İmar Komisyonu'nun habercisine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler, çekipter oy bilme kabul edilmiştir. Materyum işi başkanlık bakanlığı. Rezil meclisinde varmısız var sayılı İmar Komisyonu'nun habercileri, plan proje müdürlüğünün yazısına istinaden, bu şekilde. 94 sayılı İmar Kanunu'nun 3. maddesi gereğince tasdik edilmesi imar görüşmesi için evet, konsunun Kamerada... tamam. evet. imar komisyonu raporu ile görüşülmesi için yetki zevkine Evet, konunun geldiği şekliyle konunuza oylarınıza sunuyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kameradanlar. Buna 1/1 bir derece yorumla İmar Kanunu değişiklik sayılı İmar <gülüyor> maddesi gereğince tasdik edilmesi konsunun imar komisyonu raporu bu nedenle bu konusunda geldiği şekilde oylarınızı Kabul edenler, <gülüyor> reddedenler, çekimsel oy